LASERTE dosyası 1. Röportajı yapan kişi Olek. Yıl 1999. Toplantıda anlatılanların saatte olmadığından kesinlikle eminim. Deneyimi yaşamamış birilerine anlatmak kesinlikle zordur. Ancak gerçekten onunla temas halindeyim ve şimdi röportaj sırasında söylediği her şeyin dünyamız hakkında mutlak gerçek olduğundan eminim. İster inanın ister inanmayın. Bu gerçek. Olek. Tarih 16 Aralık 1999. Yer İsviçre. Röportaj Ole K ve bir dişi reptilya. Soru: Her şeyden önce siz kimsiniz ve nesiniz? Dünya dışı bir tür müsünüz veya kökeniniz bu gezegende bulunabilir mi? Kendi gözlerinizle görebileceğiniz gibi ben sizin gibi bir insan değilim ve dürüst olmak gerekirse gerçek bir bir memeliyim. Evrimin bir sonucu olan kısmen memeli benzeri vücut özelliklerime rağmen dişi bir sürüngen varlıyım. Çok eski bir sürüngen ırkına ait. Biz yerli, teransız ve milyonlarca yıldan beri bu gezegende yaşıyoruz. Hıristiyan inciliniz gibi dini yazılarınızda bahsedildi ve eski insan kabileleri varlığımızın farkındaydı ve bize örneğin Mısırlılar ve İnka ve diğer birçok eski kabileler olarak ibadet edildi. Hristiyan dininiz yaratımınızdaki rolümüzü yanlış anladı. Bu yüzden yazılarınızda kötü yılan olarak bahsediliyoruz. Bu yanlış. Irkınız genetik olarak uzaylılar tarafından tasarlandı ve biz bu hızlandırılmış evrim sürecinin en çok pasif ziyaretçileriydik. Bilmelisiniz, bazı bilim adamlarınız bunu zaten varsaymışlardır. Türlerinizin 2-3 milyon yıl içinde doğal olarak tamamen imkansız bir hızda, evrimleşti. Bu kesinlikle imkansızdır çünkü evrim doğalsa çok daha yavaş bir süreçtir. Ancak bunu anlamadınız. Yaratılışınız yapaydı ve genetik mühendisliği tarafından yapıldı ama bizim tarafımızdan değil. Yabancı bir tür tarafından yapıldı. Güneş sisteminde koloniler vardı ama bu gezegenden besleniyoruz. Aslında bu bizim gezegenimiz, sizin değil. Asla sizin değildi. Soru bana ismini söyleyebilir misin? CEVAP Bu zor çünkü insan diliniz doğru telaffuz edemiyor ve isimlerimizin yanlış telaffuz edilmesi benim türümden bazıları için çok rahatsız edici. Dilimiz sizinkinden çok farklı ama benim adım, söylemeye çalıştığım insan harflerinizi kullanarak daha akıcı, s, H ve k seslerinin çok güçlü bir telaffuzuyla söylenebiliyor. Aynen şunun gibi. Sizin gibi ön yok. Sadece ergenlik çağındaki özel bir prosedürde verilen tek ama benzersiz bir ismimiz var. Dini ya da bilimsel aydınlanma ya da farkındalık zamanı. Gerçek adımı insan dilinizle söylemeye çalışmazsanız sevinirim. Soru. Kaç yaşındasınız? Cevap. Astronomik yıllarda ve dünyanın etrafında güneşin etrafında dönerken sizin gibi zamanı ölçeriz. Çünkü genellikle gezegenin yüzeyinin altında yaşıyoruz. Zaman ölçümümüz, dünya manyetik alanındaki periyodik geri dönüş döngülerine bağlıdır ve buna göre hesaplayayım 57.653 döngü eski, yetişkin dönemime ve farkındalığım 16.337 döngüden önce ulaştım. Bu bizim için çok önemli bir tarih. İnsan zaman ölçeğinize göre yaklaşık 28 yaşındayım. Soru: Göreviniz nedir? Bizim gibi bir işiniz var mı? Cevap Kelimelerinizle söylemeye çalışacağım. Ben türünüzün sosyal davranışlarını merak ediyorum. Bu yüzden buradayım ve seninle konuşuyorum. Bu yüzden gerçek doğamı sana açıkladım ve bu yüzden sana tüm bu gizli bilgileri verdim ve tüm soruları cevaplamaya çalışacağım dürüstçe. Nasıl tepki verdiğinizi, başkalarının nasıl tepki verdiğini göreceğim. Bu gezegende bizim hakkımızda ufolar, uzaylılar ve benzerleri hakkındaki gerçeği bildiğini iddia eden çok sayıda çılgın ve yalancı var ve bazıları yalanlarına inanıyor. Şu an size aktaracağım gerçekleri halka açıklarsanız türlerinizin nasıl tepki vereceğini görmekle ilgileniyorum. Herkesin sözlerime inanmayı red edeceğinden eminim ama umarım yanılırım çünkü önümüzdeki yıllarda hayatta kalmak isteyip istemediğinizi anlamalısınız. Soru Şimdi bana sadece kısa bir cevap verebilir misiniz? UFO'lar gerçek mi? Uçan nesneler dünya dışı kişiler tarafından yönlendiriliyor mu? Yoksa türlerinize mi ait? Cevap: Gözlemlenen bazı UFO'lar sizin dediğiniz gibi bize aittir. Ama çoğu değil. Gökyüzündeki gizemli uçan cisimlerin çoğu teknolojik cihazlar değil. Temel olarak bilim adamlarınızın anlamadığı doğal fenomenlerin yanlış yorumlanmasıdır. Yüksek atmosferdeki spontan plazma fişekleri gibi. Bununla birlikte bazı UFO'lar kendi türlerinize ait gerçek üretimlerdir. Özellikle ordunuza veya diğer yabancı türlere. Ayrıca gerçekten çok azı bize ait. Çünkü atmosferdeki hareketlerimize genellikle çok dikkat ediyoruz ve gemilerimizi gizlemek için özel yöntemlerimiz var. Bir metalik parlak gri pro şeklindeki silindirik nesnenin uzunluğuyla ilgili bir rapor okuduysanız veya bir haber duyduysanız 20 ila 260 metre arasında olduğunu söyleyeyim ve bu nesne çok derin bir uğultu yaptıysa ve pro metalik yüzeyinde 5 parlak kırmızı ışık varsa biri üstte biri ortada ikisi sonunda o zaman biriniz gemilerimizden birini görmüş olabilir ve bu demektir ki ya kısmen kusur olduğunu ya da birimizin yeterince dikkatli olmadığını Ayrıca çok küçük bir disk şeklindeki UFO filosuna sahibiz. Ancak bu UFO'lar genellikle yabancı bir türe aittir. Bu arada üçgen UFO'lar genellikle kendi ordunuza ait. Ancak bunları inşa etmek için yabancı teknolojiyi kullanırlar. Eğer gerçekten uzay araçlarımızdan birini görmek istiyorsan, Antarktika'daki gökyüzüne bakmalısınız. Soru Senin türünü tanımlayabileceğimiz özel bir sembol ya da bunun gibi bir şey var mı? Cevap Türümüzü temsil eden iki önemli sembolümüz var. Birincisi daha eski sembol, siyah bir arka plan üzerinde dört beyaz kanatlı mavi bir yılan. Renklerin bizim için dini anlamları var. Bu sembol toplumumun belirli yerlerinden kullanıldı. Ama siz insanlar eski yazılarınızda çok sık kullandınız. Diğer sembol ortasında 7 beyaz yıldız bulunan bir daire şeklinde ejderha diyeceğiniz mistik bir varlıktır. Bu sembol bugün çok daha yaygın. Bir önceki cevabında ya da bazı yeraltı tesislerinde tarif ettiğim silindirik bir uzay gemisi üzerinde bu sembollerden birini görürseniz bu şey ya da yer kesinlikle bize aittir ve en kısa zamanda oradan gitmenizi tavsiye ederim. Soru Bahsettiğiniz ikinci semboldeki 7 yıldız Bunlar takım yıldız anlamına mı geliyor? Cevap. Hayır. Aslında 7 yıldız gezegenler ve uydular ve güneş sistemindeki eski 7 kolonimiz için bir sembol. Yıldızlar mavi bir arka planın önünde gösterilir ve ejderha dairesi dünyanın Şekli anlamına gelir. 7 beyaz yıldız, ay Mars, Venüs ve 4 ay Jüpiter ve Satürn anlamına geliyordu. Geçmişte kolonileşmiştik. İki koloni artık kullanılmıyor ve terk ediliyor. Bu nedenle 5 yıldız daha doğru olacaktır. Soru Fotoğraf çekmeme izin vermedin. Gerçek varlığını ve bu hikayenin gerçekliğini kanıtlamak için çok faydalı olmak üzere kendini detaylı tarif edebilir misin? Cevap Benden bazı fotoğraflar çekebilirdiniz. Bu röportajın gerçekliğini kanıtlamanın yararlı olacağını biliyorum. Aksi takdirde sizlerde bu tür fotoğraflar olsa bile türünüzün birçoğu dolandırıcılık olduğunu söyler. Yani sahte olduğunu söyleyecektir. Ben sadece maskeli bir insan kadınım ya da bunun gibi bir şey. Anlamalısınız ki benim veya ekipmanımın fotoğraflarınızı çekmenize izin veremem. Bunun sizinle daha fazla tartışmamak istediğim çeşitli nedenleri var. Ancak nedenlerinden biri varlığımızın gizliliğini korumak. Başka bir neden daha dindarlık. Yine de daha sonra gösterebileceğim görünümüm ve ekipmanımın çizimlerini yapma izniniz var. Kendimi de tarif etmeye çalışabilirim ama türünüzün gerçek görünüşümü basit hayal edebileceğinden eminim. Çünkü sürüngen türlerinin ve genellikle sizler kendinizden başka zeki türlerin varlığının otomatik olarak reddetmeniz zihninizin programlanmasının bir parçasıdır. Ama yine de ben deneyeceğim. Normal bir insan kadının vücudunu hayal edin ve ilk başta vücudum hakkında iyi bir düşünceniz olacak. Senin gibi bir kafam, iki kolum, iki elim, iki bacağım ve iki ayağım var ve bedenimin oranları seninki gibi. Ben dişi olduğum için iki göğsüm var ve sürüngen kökenimize rağmen evrim sürecinde bebeklerimize süt vermeye başladık. Bu yaklaşık 30 milyon yıl önce oldu. Cildim esas olarak yeşil bej renktedir. Daha soluk yeşil. Cildimizde ve yüzümüzde 1-2 santimetre büyüklüğünde desenler var. Gözlerim insan gözlerinden biraz daha büyük. Bu nedenle karanlıkta daha iyi görebiliriz ve irisimiz genellikle küçük bir parlak yeşildir. Erkeklerin ise koyu yeşil bir irisi vardır. Gözümüz yarıktır ve boyutunu küçük bir siyah çizgiden geniş açık yumurta şekilli bir ovale değiştirebiliriz. Çünkü retinamız ışığa çok duyarlıdır. Dış yuvarlak kulaklarımız var ancak daha küçük ve sizinki kadar kavisli değiller. Ancak daha iyi duyabiliriz çünkü kulaklarımız sonik için daha hassastır. Daha geniş bir ses yelpazesi de duyabiliriz. Kulakları tamamen kapatabilen, örneğin su altında bir kas veya kapak vardır. Burnumuz daha sivri ve burun delikleri arasında sıcaklığı korumayı sağlayan V şeklinde bir kıvrım var. Bu yeteneğin çoğunu kaybettik ama yine de bu organla sıcaklığı daha iyi hissedebiliyoruz. Dudaklarımız sizinki gibi şekillenir. Dişilerin dudakları erkeklerinkinden biraz daha büyük. Ancak soluk kahve rengi renktedir ve dişlerimiz çok beyaz ve güçlüdür. Yumuşak memeli dişlerinizden biraz daha uzun ve keskindir. Sizin gibi farklı saç renklerine sahip değiliz. Ancak farklı yaşlarda kılları renklendirmek için bir geleneğimiz vardır ve orijinal renk benimki gibi yeşilimsi kahve rengi. Saçlarımız sizinkinden daha kalın ve güçlüdür ve çok yavaş büyürler. Vücudumuz, kollarımız ve bacaklarımız şekil ve boyut olarak sizinkine benziyor ancak Renk farklıdır ve üst bacaklarda, üst kollarda ve dirseklerde beş parmağımız insan parmaklarından biraz daha uzun ve daha incedir. Avuçtaki cildimiz düzdür. Bu yüzden sizin gibi çizgilerimiz yoktur ve sizin gibi parmak izimiz de yok. Cildime dokunursanız kıllı cildinizden daha pürüzsüz olduğunu hissedeceksiniz. Her iki orta parmağın içinde küçük keskin boynuzlar var. Tırnaklar gri ve genellikle sizinkinden daha uzundur. Tırnaklarımın tepede çok uzun ve yuvarlak olmadığını görüyorsunuz. Çünkü ben kadınım. Erkeklerde bazen 5 veya 6 santim uzunluğunda sivri tırnaklar vardır. Aşağıdaki özellik vücudunuzdan ve sürüngen kökenimizin bir kısmından çok farklıdır. Üst vücudumun arka tarafına dokunursanız kıyafetlerinde sert bir kemik çizgisi hissedersiniz. Bu benim omurgam değil. Omurgamızı baştan kalçamıza kadar takip eden çok zor şekilli bir dış plaka yapısı cilt ve doku bulunuyor. Bu yapıda ve plakalarda 2 veya 3 cm uzunluğunda ve dokunmaya karşı çok hassastır. Göbeğimiz yok çünkü bizlerin doğumu farklı bir şekilde olur. Umarım vücudumun açıklaması yeterince ayrıntılıdır. Bazı çizimler yapmanızı tavsiye ederim. Soru Genellikle ne tür giysiler giyersiniz? Sanırım bu normal giyinme şeklin değil. Hayır, bu insan görünümünü kullanıyorum tabi sadece insanlar arasındayken. Dürüst olmak gerekirse bu kadar sıkı şeyler giymek benim için çok rahat değil ve her zaman alışılmadık bir duygu. Kendi yeraltı evimizde veya büyük yapay güneş alanlarımızda ve kendi ismimize yakın kişilerle birlikte olursak genellikle çıplığız. Bu senin için şok edici olabilir. Halkın içindeyken ve diğer türlerimle birlikte ince, hafif malzemelerden yapılmış, çok geniş ve yumuşak giysiler giyiyoruz. Size vücudumuzun birçok bölümünün dokunmaya duyarlı olduğunu söyledim. Bu nedenle dar kıyafetlerde rahat edemeyiz. Çünkü bize zarar verebilirler. Soru Normal sürüngenler gibi bir kuyruğunuz var mı? Cevap: Bir tane görüyor musun? Hayır, görünür kuyruğumuz yok. İskeletimize bakarsanız omurganızın sonunda pervisin arkasında sadece küçük yuvarlak bir kemik vardır. Bu atalarımızın kuyruğunun işe yaramaz bir temelidir. Ancak dışarıdan görünmez. Emriyolarımızın gelişimin ilk aylarında kuyrukları vardır ama bu kuyruklar doğmadan kaybolur. Bir kuyruk sadece iki ayak üzerinde yürümeye çalışan ve kuyrukla dengeyi tutması gereken ilkel bir tür için mantıklıdır ancak iskeletimiz evrim sırasında değişmişti ve omurgamız neredeyse seninkiyle aynı şekildedir. Bu yüzden kuyruğa ihtiyacımız yok, İki ayak üzerindeyiz. Soru. Bizim için farklı bir şekilde doğduğunu söylemiştin, yumurta bırakır mısın? Cevap Evet ama kuşlarınız veya ilkel sürüngenler gibi değil, aslında embriyo annelerin rahmi içindeki bir protein sıvısında büyüyor ancak aynı zamanda tüm rahmi dolduran yumurta şeklinde ama çok ince bir gövdesi vardır. Bu gövdenin içindeki embriyo annelerin vücudundan tamamen bağımsızdır ve bu gövde içinde gelişmesi gereken her maddeye sahiptir. Göbek kordonunuz gibi arka plakaların arkasına gizlenmiş bir noktaya bağlanan bir kablo da vardır. Bebek doğduğunda tüm yumurta sümüksü bir protein maddesiyle kaplı vajinaya bastırılır ve bebek birkaç dakika sonra bu yumuşak yumurtadan çıkar. Orta parmaklarımızdaki bu iki boynuz içgüdüsel olarak bebeklerden ilk nefesini almak için kabuğun gövdesini kırmak için kullanıldı. Doğduklarında oldukça küçük oluyorlar. Soru, vücutasınız ne olacak? Güneşte olmaktan hoşlandığını söylemiştin. Bunun organizmanız üzerinde ne gibi bir etkisi var? Cevap biz memeliyiz ve sürüngen olarak vücut ısımız çevremizdeki sıcaklığa bağlıdır. Eğer elime dokunursanız, belki de o zaman sizinkinden daha soğuk olduğunu hissedersiniz. Çünkü normal vücut sağlığımız yaklaşık 30-33 santigrat derecedir. Güneşte oturursak özellikle çıplak ve güneşteki küçük arka plakalar sayesinde vücut sıcaklığımız dakikalar içinde 8 veya 9 derece artabilir. Bu artış vücudumuzda, kalbimizde ve beynimizde birçok enzimin ve hormonun üretimleri bitilmesine neden olur ve her organ daha aktif hale gelir ve o zaman kendimizi çok iyi hissederiz. Siz insanlar sadece güneşli olmaktan hoşlanıyorsunuz ama aslında bizim için hayal edebileceğiniz en büyük zevk. Yer altında yapay güneş odalarımız var ama bu bizim için gerçek güneş gibi aynı değil. Soru Ne yersin? Genellikle sizin gibi çeşitli şeyler et, meyve, sebze, özel mantar türleri ve diğer şeyler. Ayrıca sizin için zehirli olan bazı maddeleri de yiyebiliriz. Sizinle aramızdaki ana fark et yememiz gerektiğidir. Çünkü vücudumuzun proteinlere ihtiyacı vardır. Senin türün gibi tamamen vejetaryen yaşayamayız çünkü hastalığımız çalışmayı durduracaktı ve birkaç hafta et yemezsek ölürüz. Birçoğumuz çiğ et veya size iğrenç gelebilecek başka şeyler de yeriz. Şahsen elma veya portakal, pişmiş et ve yüzey meyvelerini tercih ederim. Soru. Bana türünüzün doğal tarihi ve evrimi hakkında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Türünüz kaç yaşında? İnsanlık maymunlardan mı evrimleşti? İlkel sürüngenlerden evrildiniz mi? Cevap Bu çok uzun ve karmaşık bir hikaye ve kesinlikle sizin için inanılmaz geliyor. Ama gerçek bu. Kısaca açıklamaya çalışacağım. Yaklaşık 65 milyon yıl önce dinozor ırkının ileri gelen atalarımızın çoğu büyük bir küresel felaketle öldü. Bu yıkımın nedeni doğal bir felaket değil. Bilim adamlarınızın yanlış inandığı gibi bir asteroid etkisi. Ama esas olarak gezegeninizin yörüngesinde ve yüksek atmosferinde gerçekleşen iki düşman uzaylı grubu arasındaki bir savaştı. İlk günler hakkındaki sınırlı bilgimize göre bu küresel savaş dünya gezegenindeki ilk uzaylı savaştı ama kesinlikle son değildi. Ayrıca gelecekte bir savaş daha yakında geliyor. Uzaylılar arasında soğuk savaş gezegeninizdeki son 73 yıldan beri devam ediyor. Bu 65 milyon yıllık savaştaki rakipler her iki adı da diliniz için tekrar belirgin olmayan iki gelişmiş uzaylı türdü. Onları söyleyebiliyorum ama size isimleri orijinal yollarıyla söylesem kulağınıza garip gelebilir hatta zarar verebilir. Bu yarış türünüz gibi insansıydı ama çok daha yaşlı ve bu evrenden bugün haritalarınızda Procyon olarak adlandırdığınız yıldız takım yıldızındaki bir güneş sistemindendi. Çok fazla bilmediğiniz diğer türler sürüngen bir türdü. Ancak kendi türümüzle ilgisi yok çünkü dış etki olmadan yerel Suriyanlardan evrim geçirdik. Kendi genlerimizin başarılı bir şekilde manipüle edilmesi hariç. Gelişmiş sürüngen türleri bu evrenden değil. Bunu size nasıl açıklamalıyım? Bilim adamlarınız evrenin gerçek doğasını gerçekten anlamadı çünkü mantıksız zihniniz en kolay şeyleri göremiyor ve yanlış matematik ve sayılara dayanıyor. Bu, daha sonra geleceğim türünün genetik programlamasının bir parçası. Şunu söyleyeyim ki, 500 yıl önceki evren anlayışından çok uzaktasınız. Diğer türler bu evrenden değil. Her şey Kadir, galaksinin içindeki başka bir balondan geldi. Belki başka bir boyut olarak adlandırırsınız. Ancak bu doğru bir şekilde tanımlamak için doğru kelime değildir. Bu arada, boyut terimi genellikle anladığınız şekilde yanlıştır. Hatırlamanız gereken gerçek şu ki, Gelişmiş türler kuantum teknolojisi kullanarak ve bazen sadece zihinlerini kullanarak özel yollarla maddeler arasında yürümek kendi türümde türlerinize göre gelişmiş zihinsel yeteneklere sahipti. Ancak madde değiştirmeyi teknoloji olmadan yaparız ve bunu bu gezegende aktif olan diğer türler de yapabilir ve bu size atalarınıza olduğu gibi sihir gibi görünür. Kendi tarihimize geri dönelim. İlk türler insansı sürüngenlerden yaklaşık 150 yıl önce dünyaya ulaşmışlardı ve eski kıtalara bazı koloniler inşa ettiler. Bugün Antarktika olarak adlandırdığınız kıtada büyük bir koloni ve bugün Asya olarak adlandırdığınız kıtada başka bir koloni vardı. Bu insanlar gezegendeki hayvan benzeri Suriyanlarla birlikte sorunsuz yaşadılar. Gelişmiş reptilian türleri bu sisteme geldiğinde Procyon'dan insansı kolonistler barışçıl bir şekilde iletişim kurmaya çalıştılar ancak başarılı olamadılar ve aylar içinde küresel bir savaş başladı. Her iki türünde bu genç gezegenle sadece bir sebeple ilgilendiğini anlamalısınız. Ham madde özellikle bakır. Bu sebebi anlamak için, bakırın bazı gelişmiş türleri için bugün bile çok önemli bir malzeme olduğunu bilmelisiniz, çünkü bazı kararsız malzemelerle birlikte yüksek bir nükleer radyasyonla doğru açıda yüksek bir elektromanyetik alan indüklerseniz yeni kararlı elementler üretebilir, dalgalanan alanların aşırı geçişini sağlamak için kullanılır. Bakırın böyle bir manyetik radyasyon alan odasında diğer elementlerle kaynaşması çeşitli teknolojik görevleri için çok yararlı olan özel nitelikte bir güç alanı üretebilir. Ancak bunun tabanı keşfedemediğiniz aşırı karmaşık bir formüldür. Her iki türde dünya gezegeni bakıra sahip olmak istiyordu ve bu nedenle uzay ve yörüngede çok uzun olmayan bir savaş verdiler. İnsansı türler ilk kez başarılı görünüyordu ancak son savaşta sürüngenler güçlü bir deneysel silah kullanmaya karar verdiler. Gezegendeki yaşam formlarını yok etmesi gereken ancak değerli hammaddelere ve bakıra zarar vermemesi gereken özel bir tür füzyon bombası. Bomba uzaydan atıldı ve gezegeninizin bugün Orta Amerika adını verdiğiniz bir noktada patlatıldı. Okyanusta patlatıldığında hidrojenle öngörülemeyen bir füzyon üretti ve sürüngenlerin beklediğinden çok daha güçlü bir etki yarattı ölümcül bir radyasyon. Aşırı füzyon oksijen üretimi, farklı elementlerin düşmesi ve yaklaşık 200 yıl boyunca bir nükleer kış ortaya çıktı. İnsanların çoğu öldürüldü ve sürüngenler belki bizim için bilinmeyen nedenlerden dolayı belki de radyasyon nedeniyle birkaç yıl sonra gezegene olan ilgilerini kaybettiler. Dünya gezegeni tekrar kendi başınaydı ve yüzeydeki hayvanlar öldü. Bu arada Füzyon bombasının bir sonucu yanma sürecinde oluşturulan farklı elementlerin ve malzemelerin düşmesi ve bu malzemelerden biri iridium'du. İnsan bilim adamlarınız bugün yerdeki iridium konsantrasyonunu dinozorları öldüren bir asteroid etkisinin kanıtı olarak görüyorlar. Bu doğru değil ama bunu nasıl bilebilirsiniz ki? Hepsi olmasa da dinozorların çoğu öldü. Nükleer kış 200 yıl sonra sona erdi. Felaketlere rağmen bazı türler tasavvur edilebildi, balıklar, köpek balıkları gibi, kuşlar, küçük tüyler ürpertici, memeliler olan atalarınız, timsahlar gibi çeşitli sürüngenler ve birlikte gelişen özel bir tür küçük ama gelişmiş dinozorlar vardı, Tyranosaurus adını verdiğiniz tür gibi, son büyük hayvan, son büyük hayvan sürüngenleri gibi. Bu yeni sürüngen iki ayak üzerinde yürüyordu ve biraz da bir iguanodon yapısına benziyordu. Ancak bazı insansı özelliklere, değişen kemik yapısına daha büyük bir alana sahip daha küçüktü. Yaklaşık bir buçuk metre boyunda. Kafatası ve beyin, bir şeyleri yakalayabilen baş parmağı olan bir el, başın ortasında gözleriniz gibi gelişmiş gözler ve en önemlisi yeni ve daha iyi bir beyin yapısıyla. Bu bizim doğrudan atamızdı. Bombanın yaydığı radyasyonun, bu yeni ırkın organizmasının mutasyonlarında yer aldığı teorileri var, ancak bu kanıtlanamadı. Bununla birlikte bu küçük insan benzeri dinozor, takip eden 30 milyon yıl boyunca gelişti. Daha önce de söylediğim gibi, bir türün evrimleşmek için genellikle daha fazla zamana ihtiyaç vardır. Eğer evrim sizin durumunuzda olduğu gibi yapay olarak uyarılmazsa, bu varlıklar önümüzdeki milyonlarca yıl içinde ölmeyecek kadar zekiydi çünkü davranışlarını değiştirmeyi öğrendiler. Soğuk doğada, mağaralarda yaşadılar ve taş ve dalları ilk araç olarak kullanmayı ve ateşi yardım olarak kullanmayı öğrendiler. Özellikle türümüzün hayatta kalması için çok önemli olan kanlarını ısıtmak için. Önümüzdeki 20 milyon yıl boyunca bu tür doğası gereği 27 alt türe ayrıldı. Maalesef eski sürüngen türleri evrim sürecinde kendilerini aşağı yukarı anlojik bir şekilde alt türlere ayırmaya eğilimliydi. Doğa bizim için çok dostça değildi ve 27 alt türden bildiğimiz kadarıyla 24 ilkel savaşlarda ve evrimde yok oldu. Çünkü organizmaları ve zihinleri hayatta kalacak kadar gelişmemişti ve ana sebep olarak İklim değişirse kan sıcaklıklarını doğru şekilde değiştiremezler. Savaştan 50 milyon yıl sonra ve dinozorların sona ermesinden sonra diğer tüm düşük hayvanlarla birlikte bu gezegende sadece 3 gelişmiş sürüngen türü kaldı. Doğal ve yapay melezleme yoluyla bu 3 tür bir sürüngen türüyle birleştirildi ve genetik manipülasyonların icadı yoluyla genetik yapımızdaki bölünmeye yatkın genleri ortadan kaldırabildik tarihimize ve inancımıza göre, son sürüngen ırkımızın bugün gördüğünüz gibi genetik mühendisliği kullanarak yaratıldığı zamandı. Bu yaklaşık 10 milyon yıl önceydi ve evrimimiz neredeyse bu noktada durdu. Aslında önümüzdeki çağlarda daha insani ve memeli benzeri bir görünüme doğru bazı küçük değişiklikler vardı. Gördüğünüz gibi teknolojiyi icat ederken, bu sistemin diğer gezegenlerini kolonileştirirken, bu gezegende büyük şehirler inşa ederken şu anda ağaçlarda küçük maymun benzeri hayvanlar olarak atlayan türünüzle karşılaştırıldığında çok eski bir hırkız. Bu çağlarda iz bırakmadan ortadan kayboldu ve kendi genlerimizi geliştirirken genleriniz hala hayvanlarınki ile aynıydı. 10 milyon yıl önce küçük, küçük simiyanlar büyümeye başladılar ve ağaçlardan yere düştüler. Yine iklim değişikliği nedeniyle oldu, özellikle Afrika kıtasında. Ama normal olduğu için çok yavaş evrimleştiler, bir memeli ve türünüze olağanüstü bir şey olmasaydı burada oturamaz ve konuşamazdık. Yaratılış tacı olduğunuza ve modern evde oturabileceğinize inanıyoruz. Biz dünyanın altında ve uzak bölgelerde saklanmalı ve yaşamalıyız. Yaklaşık 1,5 milyon yıl önce dünyaya başka bir yabancı tür geldi. 60 milyon yıldan beri gelen ilk şaşırtıcı türdü. Bugün burada kaç farklı tür olduğunu bilirseniz, bu sizin için daha şaşırtıcı olurdu. Bu insansı türlere ilohim diyorsunuz. Bu gezegendeki varlığımıza rağmen uzaylılar maymunlara biraz daha hızlı evrimleşmeleri için yardım etmeye, gelecekte savaşlarda bir tür köle ırkı olarak onlara hizmet etmeye karar verdiler. Onların kaderi bizim için gerçekten önemli değildi ama gezegenimizdeki ilohimin varlığını sevmedik. Böylece 6. ve 7. yaratılışınız aramızdaki Gezegen Savaşı'nın sebebiydi. Bu savaşı örneğin İncil adını verdiğiniz kitapta çok garip bir tanımla okuyabilirsiniz. Gerçekten çok uzun ve zor bir hikaye. Devam edeyim mi?